Üçelik Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü bakım konumuz Peugeot 206. Yine bir ön takım faciası. E, müşterimiz bu arabanın ön takımlarından ses geliyor diye e, geldi. Mahineyi de götürecekmiş. Mahineden kalmak istemiyordu. Yaptığımız kontrollerde e, birçok parçanın artık aşınmanın ötesine geçtiğini gördük. Aracın e, rotilleri, rotkolu, e, taşıyıcı bilyası e, artık ömrünü doldurmuş. Neredeyse e, süspansiyonda tehlikeli bir durumu yaratacak hale gelmiş parçalar gereğinden fazla aşınmış ben her zaman söylüyorum araçta önemli olan çok önemli olan bazı aksamlar var bu nedir fren ve yürüyen aksam Şimdi bu iki sistemin bakımını ihmal edemezsiniz çünkü hem sizin hayatınızı hem başkalarının hayatını riske atan bir konudur bu o yüzden fren ve süspansiyon bakımlarınızı sürekli yaptırmanızı öneriyorum çünkü e, bu araçlar, günümüzdeki bu araçlar e, biliyorsunuz hız olarak artık 160, 170, 180 e, km hızları çok rahat görebilen araçlar. E, doğal olarak da otoban koşullarında kimse e, bu araçlarla %90'la gitmiyor. Doğal olarak da süspansiyon ve bir fren sistemi özellikle yüksek süratlerde daha çok önem arz ediyor. Çünkü bu elemanlardan herhangi bir görevini yerine getiremediği takdirde çok ciddi kazalar yaratacaktır. O yüzden krem ve süspansiyonlarınızın bakımını ihmal etmeyin. Herkese iyi günler.